Bediüzzaman bu derin devlet decaliyet sistem için diyor ki yani decal için decal sistemi için hile ve fitne bak hileci ve fitneci perde altında kaldıkça tesir eder diyor gizli oldukça Çünkü hile yapıyor İngiliz derin devleti insanlar etki ediyor evet. fitne çıkarıyor fitne oluşturuyor gizli olduğu için tesir ediyor. Zahire çıkmakla iflas eder. Yani deşifre edip rezil edince iflas eder. Diyor. Şimdi biz ne yaptık? Rezil edip, deşifre edip, iflas ettirdik. Kuvveti söner. Perdeyi yırtmanın yeterli olduğunu söylüyor Bediüzzaman. O zaman diyor, yalan, hile, fitne, hezyen, maskaralı inkılaf eder artık diyor. Yani soytar haline düşerler diyor. Ve komik ve zavallı hale gelirler diyor.